Sevgili hocam ne haber? İyiyim çok şükür, sen nasılsın? İyidir, teşekkür ederim. Ne zaman kahvaltılı can canan yapacağız? Ya yapma şunu, her seferinde açıyorsun canım sucuk ve yumurta <gülüyor> istiyor. Bence Nilfer çok heves ediyor o kahvaltı sofrasını ben hazırlayacağım diye. Bence Aa, bir, tutulmaz. Ha, bir pazar günü canlı yayında baya böyle yumurta yap çöp türe çöp türe. <gülüyor> tamam. Abi tekrar söylüyorum, konuşamıyorum ben. <gülüyor> Yemek programlarında konuşamayanlardan Teoman, <gülüyor> öyle yani. Konuşuruz konuşuruz, ağzımızdan böyle sıçraya sıçraya çaydı şey de... <gülüyor> Of, daha açım da zaten yapma gözünü bir, bir pazar pazar kahvaltısı şeyi yapalım. Yapalım, ee, yani her türlü yeni açayım. Sevgili Bülent, e, Açık Bey'in içerisinde Bülent Göksal, son yazdığı yazılarından bir tanesinde, e, o biliyorsun böyle bir ters köşeye yatırmalı bir zihin de beraber davranıyor. Biz niye farklılıklarımıza bu kadar konsantre oluyoruz, aynılıklarımızla alakalı hiçbir neredeyse edebi içeriğimiz olmadığı ya da zihinsel içeriğimiz olmadığı halde farklılıklarımızla ki farklılıklarımız benzerliklerimizden çok daha küçük bir oranda hep çok uğraşıyoruz, çok önemsiyoruz bu, diye bir kısa bir makale yazmış. Çok birden böyle ayıyorsun yani. yani. Harbiden niye biz bizim ana konsantrasyonumuz birbirimizden farklı alakalı? Bu bana şeyi hatırlattı. Yani işte belli bir cins köpek cinsi, mesela kurt köpeklerini kabaca dışarıdan biliriz Ve 300 tane, 500 tane kurt köpeği bir araya koyuyor olsan kendi köpeğini bile arada bulmakta zorluk çekebilirsin. Ya da goldenlar, hani aynı cins goldenları bir araya getiriyor olsan bir aynı büyüklükte olanlar da hepsi birbirine benziyor. Muhtemelen biz de başka bir canlı tarafından dışarıdan bakılıyorsa biz de böyleyiz aslında. Bütün çinler birbirine benziyor. <gülüyor> ya, ya da bütün zenciler birbirine benziyor, Yanılsamaz. maz. Halbuki benzemiyor. Yani onlar birbirini gayet ayırt ediyor ama biz ana ana vurucu unsurlarıyla dışarıdan baktığımız için işte yer renkleri ya göz tipleri falan gibi bir şeyle baktığımız için oraya aldanıyoruz ve o standartta kalıyoruz. Bir altını göremiyoruz. Bir animasyon filmlerden bir tanesi zebralarla ilgili aynı şakayı yapmıştı. Yani hani Arkadaşı olan zebra'yı tanıyor musun, tanıyamıyor musun falan zebraların içerisinde ki gerçekten çok kafa karıştırıcı mevzularlar. Halbuki tüm zebralar birbirinden de farklı öte biz de birbirimiz. Yeterince zebra tanırsan farklarını ayırt etmeye başlıyorsun. Zaten evet. Çinli arkadaşın olursa artık bütün Çinler birbirine benzemiyor yani. En azından senin arkadaşın farklı, onu tanıyabiliyorsun. Yakından bakmakla alakalı bir şey. Yani yakından vakıf olmak farkları görebilmeni arttırıyor. Böyle bir hikaye var orada. E, Platon'un bir tane sözü var. Ben böyle sözleri ezberlemeyi hiç beceremeyen tarafım ama yani gerçekten... E, Oğlan dayıya kız halaya Sen yine de çok şey yapma işverenin ne de olsa falan diye. Marx'la ilgili söylüyorlardı ya. Şeyde. Ya <gülüyor> yani gerçekten boardlara yazıp ben bunun reklam içeriklerinin kamu faydası için kullanabileceğini de düşünenlerdenim. Ara sıra mesela boardlara yazmak gerektiğini düşündüğüm bir içeriktir. Yani düşünceli olun. Muhtemelen karşılaştığınız insanlar da en az sizin kadar zorlu bir hayat yaşıyor. Şimdi bu yani çok güzel bir şeyi hatırlatıyor gerçekten. Biz çünkü dışarıdaki herkesi bizden ari, bizden farklı. Onların hepsi işte bir şekilde bizden niyeyse daha mutlu. Biz de sorunları ve yaşamda dertleri sıkıntıları olan insanmışız gibi algılıyoruz. Hakikaten öyle değil Hepimiz aynı havuzun içerisinde, aynı duygu sepetlerinde, aynı tür dalgalanmaları geçirerek yaşıyoruz. Bu kadar aynı olmamıza rağmen niye dünyayı sadece farklılıklarımız üzerinden tanımlayarak yaşamaya çalışıyoruz? Ne diyor? Bizim beynin öğrenme sistemiyle ilgili daha belki seferlerde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Soruyorum da falan da biraz geçti hatta bu konu. Ama şey çok temel bir mekanizma var. Göreceli öğrenme diye bir sistem var. Bir şeyi bir şeye benzeterek, bir şey cinsinden ve farklılıkları üzerinden tanımlayan bir sistemimiz var. Hiçbir şeyi mutlak olarak kavrayamayan, onu bir şeyle kıyaslamak zorunda olan bir zihin bu. Dolayısıyla her şeyi göreceli öğrendiğinde beni tanımlayabilmek için öbüründen farklı, onu diğerinden ayırt edebilmek için ondan farklı olan kısımlarını bulup çıkarma, ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi bu annemizi, babamızı toplumun geri kalanından ayırt etmekte çok işe yarıyor. Ağzı şöyle, burnu böyle bilmem ne falan ama. Bu, bütün canlılarda var olan bir sistemin bizdeki yansıması. Bütün canlılar bunu böyle öğreniyorlar. Yani bizim en hayvani, en temel, en yapısal, fabrika ayarlarından gelen algısal sistemimiz bu. Bu sistem tabiatta hayatta kalmaya çalışırken işe yaradığı için de seçilmiş gözüküyor ki bizde de aynı şekilde gelmiş ve çalışmaya devam ediyor. Fakat hep söylüyoruz ya bu insanın farkı nedir meselesinde. İnsan her türlü, yani hayvanlarda çeşitli versiyonlarını görebileceğin kabiliyetlerin 8-10 çarpanlı kuvvetlendirilmiş hallerine sahip. Hatta bazen çarpan koysan bile erişemeyeceğin bazı özelliklere de sahip. Ama mesela bu bahsettiğim meseleyi insan ilginç bir şeye dönüştürmüş. Mesela kavramsal, soyut kavramlar altında nesneleri gruplayabiliyor ve onlara bir anlam ataması yapabiliyor. Şimdi biz mesela kişiler arasındaki farklılığımızı, burada masaya koyarken, bunu niye koyduk? Başka hiçbir canlının yapamayacağı bir unutulmuş konsepte göndermek yapmak için. Aslında çok aynıyız. Bunu fark edebilmemiz için erişkin, eğitilmiş, fark etmiş bir zihne ihtiyacımız var. Bir çocuk zihni bunu fark edemeyebiliyor. Çocuk için bizdeki gibi farklılıklar yok. O başka bir kategoriyle bakıyor dünyaya ama çocuk bunu yavaş yavaş öğrenerek ayırt etmenin, farklılıkları görmenin toplumsal hayatta daha çok işine yarayacağını hayvani bir güdüyle öğreniyor. Ama sonra insani olan tarafı, insanlık aleminin işte üyeleri olarak hepimizin benzer bir, e, işte gibi aynı sepetin içinde olduğu, aynı dertleri yaşadığı, ortak bir havuzun parçası olduğunu fark etmesi gerekiyor. Bu zihinsel gelişmişliğin bir parçasını oluşturuyor ama biz özellikle stres altındayken, sen yaparsın ya, geldiğinde aykır düşüyor falan gibi. Ee, hayatta kalma modunda yaşarken, dertle tasayla uğraşırken, bu entelektüel, üst düzey bilinçli falan kısmımızı çok fazla kullanmayabiliyoruz. Ve işte bu şu andaki dünyanın bizi meşgul etme temposuna bakarsan, sıklıkla da bizi orada tutmaya gayret eden bir sistemle çevrelenmiş durumdayız. Devamlı çözmemiz, yetişmemiz, takip etmemiz gereken bir şeylerin olduğu bir yerde. Ya aga bir dakika diye durup düşünücü, daha böyle ergin düşünceler üretecek falan bir vasıtımız çok fazla olmuyor. Ve gittikçe de bu tempo artıyor. Son belki de birkaç yüz senedir bize sunulan formüllerin, bize sunulan kategorizasyonların içinde düşünmeyi büyük bir rahatlık alanı olarak belirledik. bize öyle öğretildi. Onları da rahatladıktan sonra kendi işimizi tıkır tıkır görelim. Mesela bunlar bizimkiler. Dolayısıyla burada rahat olabilirim. Bunlar yabancı, temkinli olmam lazım. Bunlar iyi, bunlar kötü, bunlar faydalı, bunlar zararlı gibi. Bizim hiçbir deneyimimize çoğu zaman dayalı olmayan gruplandırmalar bizim öğrenmemizin temelini oluşturuyor. Ve biz bir süre sonra mesela bir insanı tanımlarken o insanla oturup bir sohbet etmek yerine onun en fazla özgeçmişine bakmak. Yoksa sadece mezun olduğu okulu, yetiştiği şehri, tuttuğu takımı, inandığı dini bilmenin yeterli olacağını zannediyoruz ya da o insanı o cinsten tanımlamanın bize kifayet edeceği gibi bir inanca sahip oluyoruz. İnsanlık aleminin en büyük zihinsel kanserlerinden bir tanesi bu ve bunun doğurduğu bana göre en önemli kanseroz durum, genetik bir jargonda kansere benzer anlamda olarak kullandım bunu. E, Ay diyetlerin var olmak için kaçınılmaz olması. Bu arada ilginç bugün bu konuyu açacağını gene bilmiyordum. Bu arada numara yapıyoruz zannediyorlar bizi ama gerçekten ben Mustafa'nın getirdiği konuları valla bilmiyorum. Burada öğreniyorum size beraber. Ee, aidiyetleri olmadan var olamayan insanların dünyayı yok ettiğinden şikayet ettim dün Twitter'da. Çünkü kaçınılmaz olarak sen bir şeye yerleştiriyorsan kendini ve farklılıkları cinsinden öbürleri diye en az bir kişi bırakıyorsan dışarıda bu bir şey demek, sürtünme, sürtüşme demek. Bu bir problem demek. Ve biz o büyük çatıyı zihnimizde fark edemediğimiz zaman bu bizim başımızı belaya sokan en büyük problemimiz haline geliyor. Güçlüyken, bizim taraf kalabalıkken, bizim gibi olanlar daha fazla muktedirken sorun yokmuş gibi gözüküyor. Ama aslında sorun uzun vadede hep bundan çıkıyor. Bizim farklılıklara odaklı zihnimizden kurtulamamamızla ilgili. Bu bu i̇şte Budizm'e, ister bizim burada tasavvufa, hepsinin öğütlediği, pışpışladığı şey ne? Ya bırak diyor, benliği falan bir bırak, o tanımı bırak. Benim işte insanın fabrikaları üçüncü ciddi sınırları aşmak diye bahsetmeye çalıştığım konunun özü de bu. Ben dediğin şey senin diğer insanlarla olan sanal farkların üzerine dizayn edilmiş bir başlangıç noktası. Orayı hızla terk etmen lazım. Orayı hızla terk etmen lazım ki büyüyebilesin. Ben dediğin her şeyi oluşturan temel inanç ve kaideleri sorgulama yetkinliği geliştirmesin ki büyüyebilesin. Gelişebilesin, olgunlaşabilesin ve hayatının dümenini eline alabilirsin. Şimdi bunlar böyle kısaca bir tiratta söylenir ama bunlar insanları ömürler boyunca meşgul eden şeyler. Ve bir ömür çoğu zaman yetmiyor bu meseleyi e, harcamaya. Çünkü mesela muhtemelen Bülent'in de yazısını ben henüz okumadım ama Kafalarımız ortak frekansa çalıştığı için tahmin edebiliyorum. Kendini tanımayan insan gerçekten mesela bu hayvani güdüsünü bilmeyen bir kişi bunu verili bir gerçek olarak kabul ediyor. Ve gerçekten mesela ben öyle mecralarda bulundum büyürken öbürünün kötü olduğuna kalpten inanıyor. Ama sonra bir zaman geliyor öbürüyle tanışıyor. Bu diyor ki o kötü değilmiş. Demek bunu bana anlıyor kötü. Lan bir sakin. O etiket koyma alışkanlığı o kadar şey ki hani vejeteryan olup iki gün sonra etkiyenlere katil diyen ama bir hafta önce yedi kebap unutan arkadaşlar var ya. Onun gibi böyle zihinsel savrulmalar yaşıyoruz. Yani benim bulunduğum yer harika ve iletişim problemlerinin çoğu da aslında şöyle bir alt ima içeriyor. Bunu yeni yeni fark ediyorum. Ben de bunu çok yapıyormuşum mesela. Sen hatalısın, benim gibi düşünürsen kurtuluşa ereceksin. <gülüyor> Çünkü ben iyilerin tarafındayım. Bizimkiler. Sen farklısın, yanlış düşünüyorsun. Çünkü benim yolum doğru. Buraya gelirsen süper olacaksın. İnsana bela olarak başka bir şey gerekmiyor abi. Yani. Bu yeter. Bu çok net yeter. Ya Küçük bir simülasyon yapayım. Benim gözümde şöyle canlanıyor. İnsan olarak bir süper organizma tavrıyla 100 kişiye, 150 kişiye, dumbar sayısı kadar, kişiye kadar insanların Birer hücreymiş gibi davranarak organ yaratma becerisi var. Organ o kabilenin adı. İşlevsel olabilir. İşlevsel yani. olabilir. Kendini koruyan, içindeki hücrelerin kendisini koruyan ve o organizma, o ona organ diyelim, o kabileye organ diyelim. O kabilenin kendisi içindeki bireyleri de koruyabildiği için bir tavır ve biçim sergiliyor. Yani hem bireye hem bütüne faydalı. Faydalı. bir, bir, bir yapı. Ve orada öteki ya da farklılık birinci derecede öncül değil. Farklılık daha çok işleve uyumlu bir farklılık. Orada bilgi ayırma iyi. Kadın, bir erkek. Bir de orada güç. Çünkü o sistem içerisinde farklı işler var ve farklı insanlar gerekiyor. Dolayısıyla o farklı işleri görebilme açısından da bir avantaj alsıyor. Avantaj sağlıyor hikayede. Bu sorun ne zaman ki bu sayının üzerine çıkıyor, bunu... Yine bu organlardan oluşan daha büyük bir organa da dönüştüremediğimiz için, aslında bana sorarsan 90'lara kadar yapabildiğimiz kadar böyle yapmışız. Evet. Yani büyük kentlerin içerisinde küçük kabileler olarak yaşamışız, yani yaşamak biçiminde. Ama bu tam oturmadığı için yapıda dışarıdaki her tür şey, yani bu kabilenin dışındaki bir kabile öteki. çünkü tehdit barındırabiliyor. Çünkü işte. Aynı elmayı, aynı ormanı, aynı geyiği paylaşmak zorunda kalabilir, kalmayabilir. Saldırgan olabilir, olmayabilir. Sorun bu sayının üzerine çıkan yapıların bir araya geldiğinde bu sefer öteki zihnimizde dağılıyor. Yani ne kabileyiz, kabilenin içindeki gibi davranabiliyoruz. Ne kabilenin dışındaki, ne öteki diyebileceğimiz tavırda davranabiliyoruz. Koca metropolde yaşıyoruz. 16 milyon insan, bırak 100 kişiyi, 50 kişiyi organlaşamıyoruz da. Yani birlikte çalışabilecek bir organize yapımız biçimsel yapımızda yok. Bu karmaşanın kendisi anlık olarak, hani anlık hep tespit edilebilir yani kısa süreler içerisinde tespit edilebilir ama yan yana geldiğinde anlamlı bir frekansı olmayan bir davranış modeli doğuruyormuş gibi geliyor bana. Süper Simüle simülasyon. Ettim. Süper. Get dolaşma falan dediğimiz hikaye de buradan çıkıyor zaten. O insanlar küçük gruplara tekrar dönmek istiyorlar bir aileye tavuzu. Bu kalabalık Dumbar'ın ismini zikrettin ya, Dumbar'a göre bizim beyin kapasitemiz nedeniyle bu kadar kişiyle gerçek ilişkiye geçebiliyoruz. ya. Yani onunla sınırlıyız. Biyolojik sınırımızı aşan her şey bizde stres yapıyor. Soruyorum da. Muhtemelen ya izlediniz ya izleyeceksiniz. Çünkü yeni çektim onu. Ee, stres olduğu zaman biz vahşi hayvanlar gibi davranma eğilimi yükselen, ya yani Bütün hayvanlar öyledir. Hayvanlar ne yapıyoruz? Biz de aynısını yapıyoruz. Çünkü stres ve evet. medeni versiyonu yok yani. Bu tabiatta yapılmış. Aynı şekilde çalışıyor. Ve aynen senin yaptığın simülasyon gibi kalabalıklaşınca başa çıkamadığın bir karmaşıklığa ulaşıyor. Bu zihinsel stres yaratıyor. Kendini korumak için kapanıyorsun. İşte mahallene kapanıyorsun, cemaatine kapanıyorsun, grubuna kapanıyorsun, partine kapanıyorsun, takımına kapanıyorsun, bir şeye kapanıyorsun. En kolay tanımlanabilir başlıklara evet. kapanıyorsun. Yani aynen. mesela en kolay tanımlanabilir başlıklara biraz hep din oluyor. Din çok kolay ve an anlamlı bir hikaye grubu, yaygın bir hikaye grubu. Basit, yani, evet. kolay yutulabilir ve çok kişi tarafından paylaşılabilir. Komplike değil yani. Ya da memleketli mesela, olma heh, mesela, çok kolay. Aynen öyle. İşte, Ankara'lı bile bende hala çalışıyor enteresan bir şekilde. <gülüyor> Ki ben insanların memleketlerini sormam. Ama Ankara, Ankaralı mı falan diye hemen böyle bir zihnin otara Çünkü orada bir rahatlık var. Orada nasıl davranacağını bilebilmenin lüksü var. Ee, kalabalık salonlarda insanlara konuşurken yaşanan o stres duygusu, o stresin çok böyle marjinal bir versiyonu aslında. İşte i̇lk defa bir yerde bir konuşma yapacaksın, seminer vereceksin. Çok kalabalık olmasına da gerek yok. Yabancı insanların bulunduğu bir yerde, tanımadığın kişilerin karşısında yaşadığın stres, seni ne yapıyor mesela? Hemen bir kendi kabuğuna çekiyor, kalbin çarpıyor, işte bir fizyolojik bir sürü tepki veriyorsun. Ve o sırada mesela imkanın olsa oradan kaçarsın. Şimdi gerçek senin simülasyonundaki şey bunu yapıyor. Bu kalabalık toplumdan aslında kaçmak istiyoruz. Nereye kaçacaksın? Ee, Gelecek yerin yok. Kendi gettona, kendi yankı odana sığınacaksın. Ve bu fark etmediğimiz zaman, işte gene insan kendi özelliklerini tanımazsa, fabrika ayarlarını bilmez. Ürün yerleştirme. Bilmezsen, bunun normal olduğunu zannediyorsun. Halbuki bu normal değil, patolojik bir durum. Bu mal adaptasyon, kem evrim dediğimiz hikaye, geçmişte yaşanan olayların ördüğü ve seçtiği faydalı mekanizmaların bizim anormal tercihlerimizde değil de işlevsiz kaldığı, hatta bize zarar verdiği noktalar. İnsan zararını fark ettiği zaman fayda vermeye başlayan bir canlı derim ya hep, yani bir faydası yoktur orijinalde. Ama zararını fark ederse fayda verir. İşte bu zararı fark etmek için de bunu fark etmek gerekiyor. Biz bugünkü iletişim imkanları, bugünkü kalabalık şeyler, bugünkü bilmem neler için yapılmamışız. Bu çok net. O yüzden eş dost, ahbap, çavuş, aile içindeyken pijamamızı giyip rahat rahat geriniyoruz. Dışarıda devamlı gerginiz. Ve bu gerginliği atabilmek için de ağ toplumunda yeni bir model olacak gibi hissediyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. O senin biraz e, önce söylediğin. Kör, ya abi, çünkü dizayn etmek için sadece Sinan Çanalan'ın ya da Açık Beyin ekibinin insanın fabrika ayarlarına kafa yorması yetmiyor. Yani bunu mühendisin de şehir planlamacısının da tasarımcısının da ne bileyim herkesin bir önüne koyup buna göre bir düşünmesi ve çareler üretmesi lazım. Mesela biz 16 milyon insanı şu anda bak aklıma ilk parlak bir fikir geldi. 16 milyon insanın yaşadığı bir yere insanın fabrika ayarlarına uygun nasıl yapacağımızı tasarlamak için. Bu gücümüzden nasıl faydalanabiliriz? 150 kişilik kotadan. 150 tane bilge uzman seçeriz. Tamam mı? Bunlardan kontrol edilebilir bir komünite kurarız. Bunlar birbirini gerçekten tanır, bilir birbirinin dilinden anlar. Oradaki aidiyet içerisinde çareler üretir. Ve bu çareler, şu anda orası kesikli benim için, tam nasıl yapacağımı bilmiyorum ama, bu insanlara sunulur bir çare olarak. Yine... Milyonlarca insanın her kafadan bir ses çıkarttığı bir yerde çözüm bulamama sebebimiz de o. Hakim olamıyoruz, bunu şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz bu kadar veriyi. İşte verinin bu kadar özgür olduğu ortamda o yüzden en fazla bağnazlaştığımız dönem bu. Ya abi neler görüyorum ben ya? Ben gerçekten tutucu çevreler gördüm hayatımda. İnternetteki kadar bağnazını görmedim. Yani hakikaten böyle görsen korkacağın adamlarla ben oturdum yedim içtim yani erken yaşlarımda. Onların hiçbiri böyle değildi. İnternet insanı o kadar zorluyor ki, hele ki böyle bazı sağlam inançların, kesin bağlılıkların ve aidiyetlerin varsa adeta vahşileşiyorsun. Ve dikkat et, hep söylerim bunu, gene tekrar edeceğim. Bu tip grupların en sevmediği adamlar, en büyük düşmanları karşı grup değildir. Orta yoldan konuşanlardır. Ya sakin olun falan diyenlerdir. Ben o yüzden çok fazla sopa yiyorum. Çünkü onların rahatını bozmaları gerektiren aşikar bir gerçeğe dikkat çekiyorsun. O suya giremiyor. yüzme bilmiyor çünkü. Orası onun için çok karanlık. Çünkü kendi grubunu tanıyor. Karşıdaki grubu da tanıyor. Oralarda hiç kendini tedirgin edecek bir şey yok. Sorun yepyeni bir alternatif. Onu tanımıyor. Ve kendini tanımadığı bir Bilinmez yapım. Bilinmez sular. Bilinmez sular şeyde ve bu çok tedirgin edici. Yani... Bu dönem, bu çok sık karşılaşılan problemlerden bir tanesi, hadi üzerine de sohbet etmiş olalım. Siyasetten yeni bir jargona ihtiyaç var gibi görünüyor. Yeniden konuyu konuşmaya, bozup yeniden düzenlemeye ihtiyaç var gibi görünüyor. Sadece Türkiye'de de değil bu arada, dünyada da bir herkesin ya bu alet edevat yetmiyor galiba, daha iyi bir alet nasıl yaparızı konuştuğu bir dönem ama bunu konuşması o kadar zor ki herkes hemen, Tanımlı bir etiketin içerisinde öyle misin, böyle misin, bu musun, değil misin? Ya dur, başka bir yörüngede durmaya çalışıyorum. Ben de bilmiyorum ne olduğunu ya da ne biçim olduğunu. Ama bunların bunların bunların aksak olduğunu görüyorsun ya da okuyorsun. Ee, herkesin uzlaşma ve organize olma döneminin içerisinde hepimizin organize olmaktan çok uzak bir siyasi formülün içinde olduğumuz, dünyada da böyle olduğumuz aşikar. E bu tuhaf değil mi? Bu, bu siyasette bunu çok güzel kullanır zaten. Tabii. 2000 doğumlu ve sonrasındakiler sadece bu dönemde böyle kullanıldığını zannediyor ama bizim şeyimizdir, uzmanlık alanımızdır bu. Mesela Tücahne Cündoğlu güzel söylemişti. Akılla yönetilmeyen ülkelerde hainler ve yol arkadaşları vardır. Akılla yönetilen ülkelerde kanuna uygun davranmayanlar, kanuna uygun davrananlar. Yani doğru yapanlar, yanlış yapanlar vardır. Bizde mesela sürekli birine yanlış yapıyorsun dediğinde ona suikast yapıyormuşsun gibi ya da onun karşı kutbundaymışsın gibi algılanıyor. İşte eleştirel düşünme dediğimiz mesele işte konuştuk ya üzerine. Yani hatasını gidermek üzere bir şey söylemene bile izin vermez bu sistem. Çünkü benimkiler hatadan aridir. Biz mükemmelizdir. Öyle olmasak burada ne işimiz var? Niye toplanalım yani? Niye canımızı sıkalım? Bu kafadan çık... Yani buradan çıkılmaz, çünkü bu bir olgunluk seviyesiyle alakalı bir şey, toplumsal, yaşamsal bir olgunluk meselesi bu. Ben öyle toplumların hiçbir zaman tepeden inme tedbirlerle böyle eğitildiğini görmedim, öyle bir şey olmadı. Yapsaydı rahmetli Atatürk Becerir'de olmamış. Bizim yani belki bu mecralar, burada konuştuğumuz şeyler, bunlar evlerde sohbet konusu olduğunda insanlar... Yani bu arada harika bir şey yaşıyorum son iki senedir. Özellikle insanın fabrika ayarlarından sonra, yani bana gelen mesajlar ki insanlar biliyorsun bu konularda az mesaj atarlar. Ben hiç yokken, ben hiç konuşmazken, benim kitabım ortada bile yokken insanların evde düşünecekleri bir malzemeler var orada, onu fark ediyorum. Diyor ki aylardır bunun üzerine kafıyorum şöyle bir şey yap, ben zekten geberiyorum. Yani yaptığı şeyin ne olduğu hiç umurumda değil ama arka planda kendisiyle uğraşıp öyle bir şeyler değiştirmesine neden olan bir şeyler bu devirde en hayırlı işler bana göre. O yüzden bunları yapmaya çalışıyorum. Ancak ve ancak böyle bir zihinsel olgunluğun deneyebileceği bir şey bu. Yani sevgili vatandaşlarım bugünden sonra farklı görüşlere saygı gösterip Böyle bir şey yok abi, böyle bir dünya olmayacak yani. Ama belki şöyle olabilir şeyde, egzersiz olarak, hani bu, bu sohbeti sonlandırırken böyle bir düğü kullanabiliriz karşılaştınız herkes için biz ne kadar birbirimize benziyoruz demek denemek çok güzel egzersiz. Ya, oğlum, ya biz biz ne kadar bak bu bu bu kadın erkek hiç önemi yok çocuk büyük bilmem ne değil. Ya ne kadar da birbirimize benziyor ya da işte ya da şu tarafımız ne kadar birbirine benziyor demek ya da böyle düşünüyor olmak. Çünkü hep alışkanlığımız tersiyle düşünmek. Sen ne kadar farklısın ya da bunlar ne kadar değişik. Halbuki birbirimize benzeme çok büyük bir avantaj. Farklılıkla alakalı, bu dönem farklılıklar ekonomik kazanılabilir. farklılıkla büyük sistemin içerisinde var olabilen bir durum. Ama o farklılıklar bu benzerlikleri fark ettikten sonra üretebileceğimiz farklılıklar. Ya, yaratıcı ekonomiden bahsediyorum. Yaratıcı bir şey koyabilmek için bu dile ihtiyaç var. Öteki tarafta çok basit milletin koyduğu piti karelerin içerisinde kalıyoruz hepimiz. Yani Pitikareli bir masadaki o Hı. hücrelerin içerisinde bir yerlerde oradan oraya, oradan oraya giden durumda kalıyorsun. Bu yani. egzersiz gerçekten çok işe yarayacak. Ama sonuçta şuna da evrilecek söyleyeyim. Ne kadar benzer olsak olalım Mustafa, benim senden çok saçım var. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> yani bu buraya gidecek bu iş yani. Yapacak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam hocam. Ne de saçalarımız? Evet, ya ona bir şey ama benim saçım daha. Konu keratinse konuşulacak bir şey üretiriz hocam. <gülüyor> hocam teşekkür ediyorum. Eyvallah.